Bir yıldan fazla da buradayım. Artık günleri saymaya bıraktım. Aç. Su. Gidip kork. Geceler Rüyalar görüyorum. Odanı tam kanla kaplı. Anlaşılan önceden de bazı insanlar buraya geliyor. <Gülüyor> Uzun bir yapılmış bir adam. Gizini hissedebiliyorum. Kımıldamış gözleri var. Ertuğrul <Gülüyor> bana yemek veriyor. Yardım edin lütfen yardım edin bin duyuyorsanız yardım edin. Buradan kaçmam lazım cesaretim dolu kaçmam lazım.